Bu videoyla ile beraber iletiyor olacağım sizlere. Evet güzel bir Şubat ayını geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Özellikle Şubat ayının ilk yarısı oldukça belirleyici ve daha akışkan, daha olumlu enerjilerle yönetmişti günlerimizi. Şubat'ın sonunda biraz zorlanmış olabiliriz. Mart gündemimiz hayli yoğun. Oldukça uzun olacak bu video. Çünkü Mart ayında önemli gezegen geçişleri söz konusu arkadaşlar. Bütün burçlar için tabii ki önem arz etmekte. Ee, bakalım e, siz sevgili yengeçler için ne gibi etkileri olacak bu e, gezegen geçişleriniz. Öncelikle e, ayrıca bir video hazırlamış olduğum Merkür retrosundan bahsetmek istiyorum. E, 5-29 Mart arasında balık burcunda Merkür retro e, pozisyonda olacak arkadaşlar. 29 derece balık burcuna geldiği zaman retro hareketine başlayacak ve e, ay boyunca hemen hemen ay sonuna kadar retro pozisyonda devam ediyor olacak ve burç değişikliği yaratmayacak. Bu e, retro hareketi sizin 9. evinizde gerçekleşecek e, sevgili yengeçler. Dolayısıyla 9. ev konularında bir takım aksilikler, bir takım engellenmeler, yanlış anlaşmalar, iletişim problemleri yaşamanız olası. Evet, son dakika seyahat planı iptalleri olabilir. Akademik kariyeri olan yengeçler için e, eğitim ve öğrenimle alakalı konularda bir takım aksaklıklar veya sıkıntılar yaşanabilir. Dediğim gibi seyahatlerde uzaklardan gelen haberlerde e, yabancı bir projeyle ilgili çalışıyorsanız bunlarla alakalı ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Eğer yabancı dille iletişim kurmuş olduğunuz e, bir takım işler varsa bunlarla alakalı da bir takım e, hatalar, iletişim hataları yaşanabilir arkadaşlar. E, hayat görüşünüzü yeniden revize etmek durumunda kalabilirsiniz. E, uzaklara gitmek isteyip gidemeyebilir, engellenmiş hissedebilirsiniz. E, eğitim hayatınızla, öğrenim hayatınızla ilgili bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Merkür Retrosu boyunca sevgili yengeçler. Özellikle iletişim konularında e, Mart ayını biraz daha e, çok ilerleyebiliriz etkili bir şekilde geçirmememiz gerekiyor. Yani e, yanlış anlaşamalar söz konusu olabilir, e, birbirimizi yanlış anlayabiliriz. E, dolayısıyla e, çok fazla içselleştirmemek, çok fazla büyütmemek gerekiyor iletişimle alakalı aksaklıkları ve sıkıntıları. Evet Mart'ın başında biliyorsunuz Güneş Balık Burcunda seyrine devam ediyor olacak. Yine sizin 9. evinizde. Dolayısıyla aslında sizin hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz, eğitim hayatınız, yabancı dil eğitimi, öğrenimi, uzaklardan gelen haberler, uzaklara gitme düşünceniz, seyahat planlarınız gibi konular oldukça gündemde olmasına rağmen Merkür Retrosu'ndan dolayı biraz aksaklıklara uğrayabilecek sevgili yengeçler. Bir diğer önemli gündem ise yine ayrıca bahsettiğimiz Uranüs'ün Burcu transiti oldukça önemli bir transit. Çünkü hayatımızın 7 yılında önümüzdeki 7 yılın gündemini belirleyecek olan bir transit. Bu nedenle her ne kadar etkileri yavaşça ve bu 7 yıla yayılacak süreçte gerçekleşse de Mart ayında artık tamamen Boğa Burcuna yerleşiyor. Dolayısıyla... Artık Uranüs 10. evinizden 11. evinize gidiyor. Ben kısmen daha rahatlayacağınızı düşünüyorum sevgili yengeçler. Çünkü 10. ev haritanın tepe noktasıdır. Kariyer, gelecek hayallerimiz, baba figürüyle, otoriteyle, patronlarla ilişkilerimiz gibi konular oldukça sıkıntılı geçmiş olabilir geçtiğimiz son 7 yıl boyunca. 11. evde biraz arkadaşlık ilişkileri, gelecek hayalleri, hedefleri biraz daha sosyal çevremiz, birlikte zaman geçirmekten keyif aldığımız insanların değerlendirilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Oldukça sıra dışı ortamlar, sıra dışı arkadaşlıklar edinebilirsiniz bu 7 yıllık süreçte ama Uranüs'ün koç transitinin sizi biraz daha zorladığını düşünüyorum. Özellikle kariyer konularında ve otoriteyle, patronlarla, devletle olan meselelerinizde biraz daha zorlanmışsınızdır. Nispeten daha iyi geçecek bir 7 yıl olacağını düşünüyorum sizler açısından. Evet, Mart ayını açarken özellikle 1 Mart'ta Venüs-Uranüs karesi ile açıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ilişkiler konusunda oldukça gergin, gerilimli enerjilerle açıyoruz. Mart ayı biraz sert başlıyor olacak ve aynı gün e, venüs burcuna yerleşecek. Yani sizin 8. evinize. E, bu nispeten iyi bir açıdır. E, Nafaka, miras, borç gibi konular halledilebilir. Başkalarından maddi, manevi destekler görebilirsiniz. Ufak paralar elinize geçebilir. Eşten kaynaklı, aileden kaynaklı olabilir. Bu paralar sizin kazançlarınız değildir. Size destek olacak insanlarla alakalı bir takım kazançlardır. Ancak sizin hayatınızda kolaylık getirecek olan kazançlardır. Dolayısıyla Venüs'ün kova transiti siz sevgili yengeçleri iyi gelecektir diye düşünüyorum. Evet, 5 Mart'ta Merkür geri gitmeye başlayacak. 6 Mart'ta Uranüs Boğa Burcuna yerleşecek arkadaşlar ve 6 Mart'ın akşamında Balık Burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay e, Merkürün gölgesi altında olacağı için e, çok fazla aslında bize yenilik getiremeyebilir. Ama yine de dediğim gibi Güneş'in de orada olduğunu düşünecek olursak 9. Ev konularında eğitim hayatı, yaşam felsefenizi, hayat görüşünüz, e, dini inançlarınız ee, onun dışında seyahat imkanları uzaklarla olan ilişkileriniz yabancılarla olan ilişkileriniz gibi konular aydınlanacak sevgili yengeçler. Bunlarla alakalı önemli bir takım gündemleriniz var. Yeni bir eğitim almak istiyorsunuz? Yabancı dil mi öğrenmek istiyorsunuz? Seyahat mi etmek istiyorsunuz? Taşınmak mı istiyorsunuz? Akademik ne gibi planlarınız var? Veya hayat görüşünüzle alakalı size hizmet etmeyen veya sizi sıkıntıya sokan eski alışkanlıklarınız neler? Bunlarla alakalı güzel bir gözden geçirme yapabilirsiniz. Ancak yine de yeni kararları Merkür Retrosu tamamlandıktan sonra ve gelirsek daha doğru olacaktır. Çünkü e, merkür balıkta olduğu için biraz algılarımız e, dağınık çok fazla odaklanma e, sağlayamıyoruz. Odaklanma problemleri yaşıyoruz. Bu nedenle e, biraz daha toparlayıcı etkilerin olduğu süreci değerlendirmemiz faydalı olacaktır sevgili yengeçler. Evet e, onun dışında 10 Mart'ta e, Mars ve Neptün arasında güzel ve olumlu bir açı gözlemliyoruz. Yine 9. ev konularınız gündemde. Bir takım 9. ev ile alakalı eğitim fırsatları ile alakalı motivasyonlar, başlangıçlar gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla alakalı hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. 21 Mart'ta Güneş Koç Burcuna geçecek ve aynı gün aynı zamanda... Terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor ve ayı kapatıyoruz biliyorsunuz. Her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ay ve dolunay meydana geliyor olacak. Şimdi terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizi nasıl etkiliyor diye bakacak olursak. Dördüncü evinizden etkileniyor olacaksınız. Ev, aile, yuva konularınız Konfor alanlarınız, güvenli bölge olarak hissettiğiniz her alandan bir takım gerilimler yaşaymanız söz konusu olabilir. Birlikte yaşadığınız insanlarla gerilimler yaşayabilirsiniz bu süreçte 21 Mart civarında. Özellikle ilişkiler konusunda gökyüzündeki diğer açıları da göz önüne alırsak sıkıntılı durumlar yaşamamak adına çok fazla gerilimli gergin ortamlara girmeyelim sevgili yengeçler. Bu dolunayla beraber konforlu bölgenizden çıkmanız gerekecek, güvenli bölgenizden çıkmanız gerekecek. Belki aileyle, anneyle ilgili bir problemle yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Belki geçmişinizden sizi hala etkiliyor olan bir sorunla yüzleşeceksiniz. Ve dolayısıyla artık bir takım şeyleri değiştirecek ve güvenli bölgenizden çıkmak durumunda kalacaksınız sevgili yengeçler. Özellikle dediğim gibi 20 Mart'tan başlayıp 23 Mart'a kadar devam eden süreç biraz gergin. Bu dönemi daha... Rahatta da dinlersek, daha rahatta da gözlemlersek iyi olacaktır. Çünkü çok fazla olayların içerisine kendimizi sokmaya uğraştığımız zaman büyük ihtimalle bir takım sıkıntılar ve tartışmalar ortasında kalabiliriz. Buna özellikle dikkat etmemize fayda görüyorum. 24 Mart'ta Merkür-Neptün kavuşumu e, hayal dünyamız hayal gücümüz oldukça gelişmiş olacak. Eskilere dalıp gidebiliriz. Geçmişte ne yaptık? Bunları tek tek sorgulayabiliriz. Değişik bir ambiyans olacak 24 Mart civarında arkadaşlar. Ve 26 Mart'ta Venüs kova burcundan çıkıyor ve e, artık balık burcuna yerleşiyor. Yani yine sizin 9. evinize. Evet e, 26 Mart sonuna kadar Venus balık transitinden belki çok güzel bir şekilde faydalanamayabiliriz ama 28-29 Mart'ta Merkür ileri hareketine başladıktan sonra özellikle 9. ev konularında önemli değişiklikler, destekler ve güzel gelişmeler yaşayabileceğiz. Yani seyahat fırsatları, eğitim fırsatları, hayat görüşümüzün daha pozitif olduğu, daha iyi hayata bakabildiğimiz bir takım durumlarla karşılaşabileceğiz. Özellikle Nisan ayının. İlk yarısında bu etkiler daha çok aktif olacak sevgili yengeçler. 31 Mart'ta Mars boğa burcunu terk edip ikizler burcuna yani sizinki 12. evinize geliyor. Dolayısıyla içsel olarak biraz kendinizi yorabilirsiniz. Ay sonunda uykusuz geceler biraz kabuslar, korku rüyalar yaşamanız söz konusu olabilir. Kendinizi fazla hırpalamayın. Öfke enerjisini asla kendinizi kaptırmayın sevgili yengeçler. Evet Mart ayı gündemi oldukça yoğun gördüğünüz gibi çok gelgitli enerjiler söz konusu. Genel olarak Merkür Retrosu'nun egemenliği altında bir ay olacağı için birazcık daha sakin geçirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın sevgili yengeçler.